Evet arkadaşlar Edremit'teyiz şu anda. Edremit Bilgisayar Otel'deyiz. Şimdi odaları gezeceğiz zaten. Şu anda kapıları kapalı bakın şu iki odanın. Şunların kapıları açık. Odaları gezeceğiz. Burası Edremit'in en güzel oteli arkadaşlar. Yeni bir otel. Fiyatları da gayet uygun. Kredi kartı geçerli. Zaten ben burada kalıyorum sürekli. Şimdi yetkiliyle birlikte odaları gezeceğiz. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Ee, odaları şöyle bir gezelim. Tabii, tabii, buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Arkadaşlar burası 5. kat, Yüksek, 501, numara, 501 burası. numara burası. Bakın hemen şöyle görüyorsunuz, gayet temiz. Burası çift kişilik değil mi? Duble. Aileye de verebiliyoruz, tek kişi de kalabiliyor. Parka bakıyor otelimiz. Evet, hemen camdan bakabiliriz. Bakın şuradan bakalım. Burası hemen merkezi bir yerde arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, karşıda park var. Farkına hemen karşısı burası, merkezi bir yerde zaten adresi söyleyecek şimdi yetkili bize. Televizyonda hemen var bakın. var. Buzdolabı var, var mı, var değil mi? He, buzdolabını bakın, buzdolabını da göstereyim. Çek abi bakın şey. görüyorsunuz. Buzdolabı burada. Sıcak, sıcak su var. Sıcak su 7.24 var. Ondan sonra kahvaltı var, Açık internet var. var, internetimiz var. Duşu görüyorsunuz, Tabii. tuvaleti burası. Saç, Saç kurutma makinesi falan, her şeyi var her bakın, var. gördünüz. Şimdi diğer odaları gezelim. Burası Aynen. çift kişilik veya aile odası Aynen. veya tek kişidir buraya tak Aynen. kalabiliyor. Aynen. Devam ediyoruz şimdi. Aynen. Şimdi karşı tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Hemen burası kaç kişilik odalardan? Da üç kişilik efendim. 3 kişilik. Kalabiliyor. Evet. Yine aynı şekilde odamız parka bakıyor. Yine burası da yine parka, parka de bakıyor, merkeze bakıyor. Buzdolabı da var Banyosu. karşıda yine. Banyosu var. İşte Yine gördüğünüz gibi gayet temiz arkadaşlar. Yine banyosu bakın. Tabii, tabii. Gördüğünüz gibi duşu, banyosu, her şeyi, saç kurutma makinesi var. Öbür odaya da bakalım. Burası da 2 kişi odamız ama 3 kişilik de kalabiliyor. He. Bir de daha yatak attık buraya. Aile. Evet, Bizim. normalde eskiden 2 kişilikti. İki Şimdi kişi. aile odası olabilir, tabii doğru. Yani doğru, 3 kişi evet. rahatlıkta kalabilir arkadaşlar. Evet, gördünüz arkadaşlar. Hemen bunun da tuvaletlerin banyosunu gösterelim. Tabi, tabi buyurun. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi. İsterseniz siz şöyle geçin telefon numaranızı tamam. söyleyin. Arkadaşlar ben geldiğiniz zaman sürekli burada kalıyorum. E, Edremit'te bizim otobüs Edremit balıkçı Evet. Telefon numaramız 0266 374 2255. Evet. E, parkın karşısındayız Edremit'in geçişinde merkezdeyiz. Adres cadde ne olarak geçiyor? Menderes Bulvarı No 29 Edremit. Tamam. Telefon numarasını bir daha söyleyin. 0266 374 2255. Kredi kartı geçerli Kredi değil mi? Kredi kartımız geçiyor, nakit geçiyor. Her türlü kolaylığı yapıyoruz gelen müşterimize. Tamam. Bize. Tamam. Teşekkür ederim. ederim Bakın yatakları da şöyle bir kere daha göstereyim. Arkadaşlar duydunuz zilin sesini. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler, hayırlı işler.